28 yaşındaki Hande Küden, 138 yıllık tarihinde Berlin Filarmoni Orkestrası'na Türkiye'den kabul edilen ilk keman sanatçısı oldu. Bu harika habere hepimiz çok sevindik. Şimdi Hande Küden'le birlikteyim. Peki Hande, sen hangi duygular içindesin ve Berlin Filarmoni'ye girmek neden bu kadar önemli? Çok teşekkür ederim. Her şey için, tüm paylaşımınız için yaptığınız haberler için ilk önce. Çok mutlu oldum açıkçası tabii ki de sadece ilk defa bir keman sanatçısı olarak orkestrada olduğum için de değil aynı zamanda orkestranın çok büyük bir evet oyunu alarak e, deneme süresini geçtiğini öğren geçtiğimi öğrendim dolayısıyla bu beni daha da çok mutlu çünkü çok istendiğim bir yere e, gerçekten de girdiğimi kadromu aldığımı farkına vardım o yüzden oradaki iş arkadaşlarımla e, çok minnettar kaldım açıkçası benim, ha, inanılmaz müzisyenler böyle harika müzisyenin olduğu bir ortamda benim de gerçekten büyük bir istekle kabul etmiş olmaları çok gurur verici bir şeydi benim için. Peki neden bu kadar önemli Berlin Philharmonie orkestrasına girebilmek kabul alabilmek kadrolu olabilmek? Berlin Philharmonie orkestrası dünyanın en iyi orkestralarından biri ee, ve çok dediğiniz gibi 138 yıllık çok köklü e, bir orkestra. Ve dünyada gerçekten de ilkleri de gerçekleştirmiş orkestralardan biri de şu anlamda. Ben Berlin Filarmoni'de önceden staj programı yaptım. 2014-16 yılına kadar. O staj programını ilk defa Karayan oluşturuyor. Karayan'ın destekleriyle, bu vakfı kurmasıyla beraber, Karayan Vakfı'nın kurmasıyla beraber akademi de bu şekilde kurulmuş oluyor. Akademi adı aldığında benim gibi öğrencileri böyle müzisyenlerle çalışma fırsatı veriyor o zamanlar. Ve gelecek içinde bir benim için umut oldu açıkçası. Ben o zamanlardan az çok yani gözlemleyip kafama koymuştum. E, bu orkestrada ileride kadrolu bir şekilde çalmak istiyorum. Bunu her zaman düşünmüştüm. Hı hı. Tabii e, şimdi sizin baktığımızda bu... Ee, hem geçmişte bir stajyer genç olarak akademide yer almanız var, bir de asıl 2019'dan itibaren de siz orada e, deneme süresinde aslında ke, e, birinci keman e, yardımcısı olarak e, Yok, zaten birinci keman. efendim birinci keman birinci keman birinci keman yardımcısı olarak zaten yardımcı 2000... değil efendim yardımcısı değil ya yani birinci keman e, yanlış anlaşılmasın. Konsermansı veya başka keman yardımcısı değilim. Birinci kemanlar grubunun üyesiyim. Peki bu stadyo ne ad veriliyor? Yani kadroya geçene kadar bir stajyer durumu mu söz konusu? Nedir o 2019'dan bugüne kadar bulunduğun stadyo? 2019 Eylül ayında sözleşme yani belli bir tarih içerisinde sözleşme yapıyor. Bu iki senelik bir sözleşme. Yani bu önümüzdeki iki sene 2019'dan 21'e kadar olan bir süreç içerisinde de tekrar oylama yapılıyor. Yani insanların gözlemlemesi üzerine benim oradaki çalışım, e, aktifliğim, performansım, insanlarla olan ilişkilerim birçok e, faktör var. Bu kadar şeyler gözlemlendikten sonra tekrar oylama yapılıyor. Bu sefer çalmama gerek yok, kalmadan ilk başta sınavda çalarak e, kazandım. Ancak bu bilgisayarın sonunda da orkestra toplantısında herkes fikirlerini söyleyerek oylama yaptılar. Orkestrada kaç kişi var ve hepsinin tek tek görüşleri mi sözlü olarak ifade edilmeleri istendi? Ve onların onayı alınırsa mı, alındığı için mi oldu? Yani yanlış anlamamak için soruyorum. Bu çok farklı bir uygulama. Hani şey gibi bir şirkete bir eleman alınır, bir deneme süresi koyulur bir ay. Memnunsa yönetici, sadece yönetici, o kişi çalışmaya devam eder. Ama burada anlıyorum ki orkestranın bütün üyelerinin sana onay vermesi gerekiyor. Evet, aynen dediğiniz gibi e, tüm orkestra üyelerinin fikri önemli. Yani de şöyle hatta e, tanıtılıyor, 128 tane virtüos. Gerçekten inanılmaz müzisyenlerin oluşturduğu sanki koskocaman bir grupmuş gibi düşünün. Ve dolayısıyla herkesin de eşit e, miktarda düşüncesini söyleme hakkı olduğu bir kurum. Kendi şeflerini kendileri seçiyorlar. Kendi yöneticilerine kendileri karar veriyorlar. Yani e, burada şu anlıyorsunuz, grup, grubun e, aynı düşüncede olması, aynı yönde ilerlemesi çok önemli. Neden önemli? Çünkü... O zaman birbirleriyle bir harmoni içerisinde çalmaları da ortaya çıkıyor. Yani birbirleriyle iyi anlaşan insanlar, birbirleriyle aynı fikirlere sahip olan insanların çalışı da farklı oluyor. Tamamıyla birbirine kenetlenmiş bir müzik ortaya çıkıyor. Bunu başaran çok nadir orkestralarından biri. Bunun anahtarı da belki de bu kadar çok fikir değiş tokuş yapıp hep beraber aynı şekilde aynı hakları olduklarını düşünerek... Kararlara vermeleri belki de, karar vermeleridir. Gerçekten söylediğin çok ilginç, hani yöneticilerine bile kendilerinin karar veriyor olması inanılmaz bir uygulama şekli olduğunu gösteriyor bize. Peki bu atmosferi biraz daha anlatabilir misin? Yani nasıl bir çalışma disiplini var, nasıl bir ilişkiler ortamı var, siz sanatçı olarak hangi eksikleriniz vardı bu bir yıllık süreç içinde, kendinizi nasıl aynı zamanda geliştirme imkanı buldunuz ve sizi şaşırtan şeyler neler oldu bu ilişkiler ağı içinde? Hı hı. E, provalarımız e, çok yoğun geçiyor ve ilk provaya herkesin inanılmaz bir hazırlıkla geldiğini görüyorsunuz. Zaten şöyle diyeyim size ben akademi yaptığım için çok şanslıydım. Yani akademi süreci benim için sanki bir Hazır. Ön deneme süreci gibiydi, hazırlık gibiydi. E dolayısıyla ben orada bir de kişilik olarak da çok gözlemleyen bir insan olduğum için e, etrafındaki insanların çalıştığını gözlemleyerek ta o zamandan kendimi geliştirmeye başladım. Onun haricinde e, insanlar olan ilişkiler konusunda çok arkadaşça ve dostça karşılandım. Ya Ben kendi açımdan konuşabilirim. Ve son, son bir haftada bana birçok e, iş arkadaşımı arayarak, Hande, sen hiç endişe etme, her şey çok iyi görünüyor. rahatlı uyu dediler. Çünkü ben gerçekten o kadar çok stres altında ve baskı altında olduğumu az çok hissediyordum. İnsan kendi kendine yaptığı bir durum. Halbuki çok güzel gidiyor. Birçok insan benden çok memnun ama e, zor bir süreçti. Son, son iki hafta özellikle hiç unutmayacağım. <gülüyor> Tabii hem heyecan hem stres o kadar emek verilmiş. Sonucu ne olacak? İnsan merak etmeden duramaz herhalde. Peki birazcık daha çalışma yöntemleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani nasıl çalışır Berlin-Flyarmonie Orkestrası? Ne yapıyorsunuz bir sanatçı olarak? Yani bir diyelim ki bir ay sonra bir konser var. Orada çalınacak 10 tane eser var. Her gün gidip işte günde 10 saat çalışıp onu mu çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir çalışma disiplini şekli var? Evet, e, özellikle ya yani şöyle düşünün. Berlin Filarmoni tüm Beethoven senfonileri, Brahms senfonileri, Schumann senfoni, Sibelius, Mahaller, Bruckner, yani repertuarları var. Bu bestecilerin tüm senfonilerini çalmışlar ve bu senfoni isterse bir sene sonra, isterse iki sene, isterse beş sene sonra gelsin. E, hatırlandığı için, daha önce onlarca kez çalınmış olduğu için bir turneye çıkıldığında Bazen birkaç kere prova yapılıyor ve anda konser veriliyor. Bazen hiç prova yapılmadan bir konsere girdiğim de oldu. Akademi akademideyken çünkü onlar hazır bir orkestra. Repertuarlar her zaman ceplerinde sağlam. E, o zaman gerçekten aman tahmin demiştim. Ben hiç prova yapmadan <gülüyor> şu an ilk defa ilk defa çalıyordum. Aslı çok zor bir durum. Onlar belki onlarca kez çalmışlar ben ilk defa çalıyorum ve e Yapmaya çalıştığım şey onlar gibi olmaktı açıkçası. Onlara örnek almak ve sahnede sağlam görünmek, sağlam durmak, kendinden emin ve ne yaptığını bilerek. Bu gibi şeyleri öğrenmek gerçekten de zorluydu. Ama etrafı dediğim gibi bence burada gözlemci olmak, gözlemleyebilmek insanların çalışını çok önemli. Çünkü sizin orası sizden beklenen şey sizin de bu orkestra uyum sağlamanız. Yani siz onlar nasıl çalıyorsun canım ben böyle çalarım. ...diye düşünürseniz zaten o deneme süresini geçemezsiniz. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Belli bir saatim yok açıkçası. Yani öndeki projeye göre değişiyor. Ben haftada bir iki gün hiç çalışmadığım da oluyor. Küçükken çok çalışırdım. O ayrı bir şey. Yani keman çalmak, keman tekniği üzerine düşününce... ...küçükken ben beş, altı, yedi saati gördüğümü hatırlıyorum. Bell'le geldiğimde de bu sıkı tempo devam ediyordu. Ancak çalışma hayatına girdikten sonra... Artık eserler yavaş yavaş aynı eserlerin gelmesiyle beraber bu yeni öğrenme süreci benim için daha da kolaylaştı. Peki orkestra olarak her gün bir araya gelip çalıyor musunuz? Nasıl birlikte çalışıyorsunuz? Yok. E, hafta, yani şöyle, pazar günleri her zaman boş. Pazar ve pazartesi günleri hiçbir zaman bir projemiz olmuyor. E, her hafta yeni program var. Provalar salı günü başlayabiliyor. Şimdi korona nedeniyle salı günü ilk önce test olunuyor. Provadan önce korona testi olduktan sonra çarşamba günü ancak provaya başlayabiliyoruz. Perşembe günü tekrar test oluyoruz. Ve cuma, cumartesi günü konser şeklinde ilerliyor. Ee, ko korona öncesinde ise haftada üç gün konserimiz vardı. Perşembe günü genel prova. Genel prova baştan sonra sanki konser müştesine <gülüyor> yapılıyor. Ve e, perşembe, cumartesi de üç gün boyunca konserimiz oluyordu. Bu tempoya alışmak zordu. Gerçekten. Ben e, daha önce Alman Senfonokya sırasında konser etmezse yardımcılığı yapıyordum. Orada haftada bir tane, bir kere konserimiz oluyordu. E, dolayısıyla bir kere konserden üç tane konsere ve başka bir seviyeye çıkmak başta benim için zordu. Ama zamanla alıştım. Peki, biraz da e, müzik kariyerinden bahsedelim mi, seni tanımayanlar için, biraz özetleyelim mi? Bugünlere nasıl geldin, nasıl başladın ve nasıl ulaştın bugünlere? Yani, dokuz yaşında başladım Kemana. Çocuk korusunu söylüyordum öncesinde. Ana sınıfı öğretmenimin e, benim yetenekli olduğumu keşfetmesi belki de biraz yani. Ha bu kızınız çok güzel şarkı söylüyor. Ha bir, şu kulağı belki de iyi duyuyor falan gibi bir e, yorumda bulunmuş annemleri. Annemler de beni çocuk korosuna yazdırıyorlar. Bir arkadaşların tavsiyesi dolayısıyla. Yani e, kısaca anlatayım. Her bir olay birbirini takip ediyor. Yani bir dokunuş, belki de hayatımdaki en ufak bir dokunuş bu, bu günlere getiriyor. Ondan sonra Rus Kemal hocasıyla tanışıyorum. Adanya Kaynova. E, Sonrasında 11 sene onunla okuduktan sonra ciyata aşkının beni Stefan Picard ile tanıştırması dolayısıyla Berlin'e kapılarım açılıyor. Berlin'e geldikten sonra Taber Özilman'la tanışıyorum. Taber Özilman ile gerçekten izlediğim yol benim için muazzamdı. Taber Özilman Almanya'da bilinen en en büyük sanatçılardan biri, viola sanatçısı. Onunla yaptığım çalışma benim için son noktaydı. Açıkçası. Ve arada tabii ki yarışmalara geliyorum. Konserler oluyor. O, Türkiye'deki orkestralarda solist olarak çalıyorum. Ee, i̇lk yarışma, ilk en önemli yarışma 2006 yılında Gülden Turalı keman yarışmasıydı. Ondan sonra e, birçok kuruluşla, birçok yerle bağlantım oluşuyor. Yani Dolayısıyla Türkiye'deki o yarışma benim için çok önemli bir dönüm noktası oldu 2006'daki Gülden Turalı yarışması. Gerçekten Dediğiniz gibi böyle küçük bir dokunuşla başlayan bir hareket bir insanın hayatının bambaşka bir yolculuğa devam etmesine sebep oluyor. Belki öğretmeniniz sizi keşfetmese, yönlendirmese, iyi hocalara denk gelmeseniz bunların hepsi galiba biraz evet. da çok çokça da çalışmak var değil mi? Tabii ki birçok faktör, birçok etken var. Yani hiçbir başarı tek başına kazanılmıyor. İyi bir hoca, disiplin, stabilite, sürekli aynı çalışmayı gösterebilmek, hırs, iyi bir hırs, insanın kendi için olan hırs, bu tarz şeyler çok önemli. Şimdi biraz başka bir konuya yönelmek istiyorum. Tabii bunlar bizim hepimizin hayatını etkileyen şeyler, o da kadın olmak. Biz kadınlar olarak hayatın her alanında var olmaya çalışıyoruz çünkü bir erkekler dünyasındayız. Bunu sanat dünyasında da görebiliyoruz. Sanat dünyasında da erkekler çoğunlukta ve maalesef kadınlık, kadınlar azınlıkta kalıyorlar. Ee, şimdi seni kabul edildiğin e, Berlin Flermone Orkestrası'na da baktığımızda erkeklerin çoğunlukta kadınların ise azınlıkta kaldığını görüyoruz. Özellikle işte sizin birinci keman e, grubuna da baktığımızda not almıştım ben hemen notlarıma bakayım. E, kaç kişi var? Birinci keman grubunda 22 kişi var. 22 kişiden Sadece yedisi kadın. Bu durum diğer gruplarda da değişmiyor. Hatta bazı gruplarda hiç kadın yok. Sizce neden böyle? 35 sene öncesinde Berlin Flammele'ye ilk defa bir kadın sanatçı alınmış. Birinci kemanlarda Madeleine Caruso. Hala kendisiyle çalmış anasını var, hala şu an çalıyor. O kadın bir ilki başlatmış. İlk defa Berlin Flammele'ye bir kadın alınıyor. Düşün 35 sene içerisinde belki şu an kaç kadın olmuş dediniz bilmiyorum genelinde ama e, bir kişiyle kalmamış sonuç olarak. Onu biliyoruz. Dolayısıyla bence bu durum zamanla değişiyor. Hatta değişti ve günümüzde de e, kadınlara yönelik flermonide onu almayalım gibi bir düşünce olmadığını düşünüyorum. Yani çok daha açıklar ve e, bana şu, ben şu sözleri de duydum. Hande sen o Concert Master'ı sınavını da yap. İlk kadın konserthäustris sen olursun dedi biri mesela. Yani orkestranın baş, baş kemançısı. Yani hani insan tabii ki de seviniyor böyle şeyleri duyun çünkü insanlar artık açık. 30-35 sene önceki düşünce kalıbını Madlen Caruso'nun kırmasıyla beraber günümüzde artık bu durum çok daha azalmaya başlamış ki düşünün Berlin Philharmoni'nin müzik direktörü de kadın, Andrea Schifman. O da kadın ve çok da başarılı bir kadın. Görevini inanılmaz yapıyor ve böyle bir durumun üstesinden gelebiliyor. Korona gibi bir pandeminin üstesinden gerçekten büyük bir profesyonellik de geliyor. Peki sizce neden kadınların sayısı az? Genel olarak da baktığımızda. Şu an günümüzde mi yoksa geçmişe yön yönelik mi? Geçmişe yönelik, şimdi yani neden 35 yıl öncesi çok yakın bir tarih? Yani düşünebiliyor musunuz bu kadar önemli bir orkestra? Sadece 35 yıl önce ilk kez bir kadın giriyor. Neden daha önce kadınlar yok ve neden hala kadınların sayısı az? Ben bunun kadınlardan belki beklenen görevlerde yattığını düşünüyor olabilirim. Yani şu an şöyle açıklayayım. Kadının işi, kadının görevi kadının evi çevirip çevirmesi her şeyle ilgilenmesi gibi birçok e, sorumluluk bilmiş zamanla. Aslında bu bir klişedir. Yani erkek de aynı şekilde aynı görevleri üstlenebilecek e, yeteneğe sahip. Çocukla ilgilenmek, yemek yapmak falan gibi vesaire. Belki de o zamanlar kadınlara yapılan bu etiket yüzünden kadınlar belki hiçbir sınava bile girmediler. Ben yani zannetmiyorum ki... E, her kadına eşit miktarda hak verilmiş o zamanlarda. Ama günümüzde böyle değil. Ben yani günümüzde gerçekten bu durumun yavaş da olsa değiştiğini düşünüyorum. E, dedik hani şu kadar şu kadar kadın var, bu kadar erkek var. E, bu bir işarettir. Yani bu artık bunun, bu durumun eskisi gibi olmadığına dair bir işarettir. Mesela ben şunu bile garipsemedim. Ben ilk kadınmışım. E, Türk ilk kadınım orkestrada. Ben bunu garipsemedim. Benim için çok normal bir şey gibi geliyor. Yani özellikle bu noktaya e, parmak göster, parmak basmak. işte o kadın, kadın başına bunu başardı demek. Bana sanki kadınları da hafife alıyormuş gibi bir e, hava veriyor açıkçası. Öyle bir mesaj veriyor bana. E ne var ki zaten her kadın, her erkek, her insanın eşit olduğu bir dünyada yaşadığımızı hayal ediyorum ben açıkçası. Özellikle bunu kadın yaptı diye de böyle parmak gösterip böyle ekstra bir alkışlamak sanki o yapamazdı zaten ne aslında altında <gülüyor> yatırıyor. Yani o kadın başına yaptı bunu. Bence böyle demek yanlış. Zaten kadınlar güçlü. Zaten kadınlar birçok alanda iyiler. Sanki biz bunu göz ardı edip o kadınken yaptı. Çünkü o kadar erkek dünyasında yaşıyoruz ki bir kadının plarmonia kabul edilmesi çok olağanüstü bir başarı olarak görülüyor. Çünkü sanki sadece erkekler yapar da kadınlar yapamazmış gibi. Ama şu açıdan önemli ilk kadın olduğunu vurgulamak, eşitlik sağlanana kadar bu vurguya ihtiyacımız var. Çünkü siz aynı zamanda rol modelsiniz başka genç kadınlar, genç kızlarımız için. Bu yüzden hani onların rol modeli olduğunuzu ortaya koyabilmek açısından ben de hep öyle söylüyorum eşitlik sağlanana kadar bu vurgulamalara biraz ihtiyacımız oluyor. Peki tabii şimdi sanat elbette çok özel bir alan ama görüyoruz ki çok taze yeni hem dünyada hem Türkiye'de maalesef tartışmalar hiç bitmiyor kadınlar hangi ortamda olurlarsa olsunlar toplumsal baskılara, cinsel tacize, tecavüze, psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Sizin gördüğünüz sanat dünyasında, senfoni orkestrasında kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar, siz hangi sorunları yaşadınız, nasıl aştınız ya da aşamadınız? Biraz gözlemlerinizden bahseder misiniz? Ben gerçekten hiçbir sorun yaşamadım. <gülüyor> ya Belki şanslıydım ama dediğim gibi ben yaşadığım şu süre boyunca, kadın olarak, kadın olduğum için böyle davranıldığımı hiçbir ortamda hissetmedim. Almanya bu konuda çok daha ileride. Burada biliyorsunuz kadın bir başbakanımız var zaten. Dolayısıyla bu konunun üstesinden ben gelindiğini düşünüyorum. Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Kadınların küçümsendiği ortamlar vardır. Kadınların yapamaz diye düşünüldüğü ortamlar vardır ama ben iş ortamında Katiyen bunu en ufak bir şekilde bile hissetmedim. E dolayısıyla kadın olarak da hiçbir zorluk çekmedim açıkçası. Kadın olduğum için iki, ikinci plana atılmadım. Ha nedir erkeklerin arasında ayrı bir konuşma vardır. Erkeklerin arasında da bu da beni alakadar etmez. E, kendi alanındaki şakalaşmaları veya başka bir konuşmaları benim için bir alakadar eden bir durum değildir. Ama çok, ben çok fazla saygı gördüğümü de düşünüyorum orkestradan, erkek iş, iş arkadaşlarımdan da aynı şekilde. Gerçekten el üzerinde tutularak çok saygı gördüğümü düşünüyorum gerçekten. Peki daha önce bulunduğunuz ortamlarda ya da gözlemleriniz ya da arkadaşlarınızın size anlatımlarınızda neler olduğunu söylüyorlar? Nasıl anlamadım? Yani Berlin Philharmonia özelinde konuşmuyorum, sizin eğitim hayatınızda, konservatuar hayatınızda, sonra çaldığınız orkestralarda tanık olduğunuz bir kadının kadın olmasından kaynaklı hangi sıkıntıları yaşadığına tanık olduğunuz ya da arkadaşlarınızın anlattıkları benzer olaylar var mı? Hani taciz olabilir, toplumsal baskı olabilir, hor görme olabilir, söz vermeme, yeteneklerini küçümseme olabilir. En çok e, küçümseme konusunda e, tanık oldum. E, ancak buna da verebilecek spesifik bir örneğim yok şu an. Ama kadınlardan dediğim gibi beklenenlerin 50 yıl öncesi gibi olmaması lazım. Günümüzde gerçekten eşitliğin sağlandığı bir dönemdeyiz. Benim için. Ben öyle düşünüyorum. Ben bunun üstesinden geldiğimizi düşünüyorum açıkçası. Biliyorum Türkiye'de durumlar dediğiniz gibi kadına olan şiddet çok çok fazla, kadına olan saygı yerlerde. Ama ben bu durumun birçok Türkiye'de de birçok yerde değiştiğini düşünüyorum ve bu değişimin zaman alacağına inanıyorum açıkçası. Kadınların küçümsenmediği, en üstünde tutulduğu zaman gelecektir mutlaka. Mutlaka, bizim de buna inancımız çok ve umudumuz da çok. Şimdi tabii sizin Berne Filarmoni'ye kabul edilmeniz, az önce söyledim, rol modelsiniz. Sizin gibi kemal sanatçısı olmak isteyen ve bizi izleyen küçük izleyicilerimiz, küçük kızlarımız ya da genç kızlarımız bu hayali gerçekleştirmek isteyen, iyi bir kemal sanatçısı olmak isteyen genç kadınlara tavsiyeleriniz neler olur? Kendinizi hiçbir zaman e, sınırlandırılmış hissetmeyin. Yani ben e, kadın olarak değil, ama Türkiye'den gelen biri olarak, bir Türk olarak, Almanya'da yaşamaya çalışan öğrenci olarak gelen biri olarak ben hiçbir zaman kendimi "Onu yapamazsın" ande, "Bunu yapamazsın" gibi kalıplara sokmadım. Bence bu çok önemli. Çünkü insan kendini kendi kendini kalıplara soktuğu zaman istediği yere varması çok zordur neredeyse imkansız olanı istiyor musunuz gibi bir de etrafınızdan baskı gelebilir size. E dolayısıyla gerçekten kendinizi özgür bırakmanız lazım. İstediğiniz şey neyse ben hiç sağa sola dinlemedim. Yani ben bu baskıyı kadın olarak değil ama eğer her en yakınlarımdan bile herhangi bir baskı almışlığım vardır tabii ki. Hani onu yapma, işte bunu yapma. O, daha, o çok zormuş, sen bunu yap, o daha kolaymış. Gibi sözleri dedin. Ama ben hayır dedim, ben istediğimi yapacağım dedim. Ama bunu söyleyenler de kadın. Yani dikkat ederseniz bazen, ben şuna da inanıyorum, kadının, erkekten çok, kadın düşmanı daha fazla maalesef günümüzde. Ben, benim deneyimlerime göre. Yani kadınların, kadınları desteklemesi de bence çok önemli. Kadınların arasındaki o yarışın da, Dostluk olarak gelişmesi bence çok önemli. Bunlara da tanık oldum ben. Özellikle bakın, düşünüyorum ben en çok burada ne zorluğu yaşadım? Ben en çok burada kadınlardan zorluk yaşadım. <gülüyor> Erkeklerden değil. Ne, ne tür zorluklar? Kabul edememem. Ee, belki yeni bir ortama girdiğinizde e, siz kadın olduğunuz için ya hani o o da oraya nasıl gelmiş ki canım falan gibi bir düşünce. Bir ön yargı, belki de bir ön yargı. E, bu tarz zorlukları ben e, kadınlar tarafından da yaşadım. Yani dolayısıyla kadınların da dikkat etmesi gereken şeyler var benimce. E, hiçbir söze aldanmayın. Hiçbir sizin istediğiniz yani kendi insanın kendi istediği şey ön plandadır benim için. Kendi isteklerinizin doğrultusunda ilerlemeye çalışın. Tabii ki dediğim gibi kadınların kadına destek olması lazım. Kadının en büyük destekçisi yine kadın olmalı. Tersi değil. Tam tersi olmamalı. Ve elbette çok çalışmak. Yani tamam kimseyi dinlemesinler. Sanatçı, keman sanatçısı olabilmek için. Peki başka ne yapmalılar? İyi bir keman sanatçısı nasıl olunur? Disiplin. Tamamıyla iç disiplin. Çok çalışma, emek harcama, araştırma, çaba sarf etme. ya yani Bunlar birçok faktör var. Ve tabii ki de e, şans da gerekiyor. Ben dediğim gibi, de dediğim gibi ben bu iyi hocalara rastlamasaydım, bu başarıyı belki de elde etmem pek mümkün değildi. Ama ben bunun için de çabaladım. Yani ben bu iyi hocalar da benim, bir anda kapılar açıldı ve önüme çıkmadılar. Ben de çabaladım. Ben ee, Stefan Picard'ı Berlin'e gelmek için ben araştırdım. Cihat'a aşkına ben ulaştım. Ee, şu, şu kişiyi tanıyor musunuz? Yani herkes de beni elinden tutup evet Hande biz sana şu kapıları hepsini açacağız demediler. Çok çaba göstermek lazım. Bir yerlere varabilmek için, bir yerlere ulaşabilmek için. Gerçekten insanın en büyük başarısı ilk önce kendi çabası. E sonrasında olanlardı e, etraftan gelen yardımlar, desteklerdir. Şimdi baktığımızda çok güzel bir noktadasınız. Dünyaca ünlü, çok prestijli Berlin Philharmonie Orkestrasının bir üyesisiniz. Biz sanatçı olarak hayalinizi merak ediyorum ben. Kendinizi nerede hayal ediyorsunuz? Bundan sonra ne var hayalinizde? Gerçekleştirmek istediğiniz noktada ne var? Nerede görmek istiyorsunuz kendinizi? Benim en büyük en büyük hayalim. <gülüyor> Berlin Flamon Oksesası'nda emekli olmak. <gülüyor> en büyük hayalim. Ben geldiğim yerden çok mutluyum. Çünkü birçok insan beni şu an Berlin Flamon'a gelmiş biri olarak düşünüyor. Ve bundan sonra ne var sizin gibi sorular, bir takım sorular aldım. Birçok insandan. Çünkü arkasındaki o benim buradaki senelerce olan çabamdan pek bir insanın haberi olduğunu zannetmiyorum. Yani dolayısıyla burası benim şu an vardığım nokta, varış noktam. Ya ben ben buradan sonra başka bir yeri düşünmüyorum, hedeflemiyorum. Böyle bir orkestradan sonra başka hiçbir orkestraya gidemem. Yapamam yani e, akademi yaptıktan sonra ben tek hedefim burada çalabilmekti. Ya benim tek en büyük umudum bu orkestraya gelip kadro olabilmekti bu orkestrada. Bu eve bu hissin geçeceğini ben zannetmiyorum. Gerçekten bu orkestrada emekli olmak istiyorum. İlk çalan kadın benim için de rol model. Ya yani ben nasıl bazı kızlarımız için rol modelsem benim de rol modelim var. Lamonie'ye başlayan ilk kadın sanatçı Madeleine Caruso. 35 senedir çalıyor ve ömür emekli olacak. Ben onu hayal ediyorum kendim için. Gerçekten çok güzel bir hayal. İnsanın mutlu olduğu yerde devam etmesinden daha doğal hiçbir şey olamaz herhalde. Sormayı unuttum. Biz keman Dinlerken ya da bir senfonik eseri dinlerken çok farklı duygular içinde olabiliyoruz müziğe kelimesi kaptırdığımızda. Peki siz çalarken hangi duygular içinde oluyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Bazen hüzünlü bir parçaysa hüzünleniyorum. Keyifli, mutlu bir parçaysa melodileri. O zaman da ben de keyifle çalıyorum veya onu gösterebiliyorum. Ben burada her çaldığım şeyi zaten kemanımla aktardığımı düşünüyorum. Her hissettiğim duyguyu da aynı şekilde. O yüzden söz kelimelerle ifade etmek bazen zor oluyor. Ee, ve kemanla aktarmak, belki bir anlamda biraz konuşabilmek çok daha kolay benim için. Peki, çok teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için ama... Bir ricada bulunmak istiyorum. Acaba minicik, minnacık bir mini konser vermeniz bize mümkün olabilir mi? Onunla tamamlamış olsak röportajımızı. Maalesef şu an kemanım çok uzaktı. Ben size video yollayayım. Olur mu? Benim flermonide, ki birinci kemanlardaki iş arkadaşımla çekmiş olduğum Yapmış olduğumuz çok güzel bir video var. Ben onu size yollayacağım. Tamam, biz de onu yine bu röportajın arkasından bağlarız, montajlarız, YouTube kanalımızda yayınlarız. Çok çok teşekkür ediyorum, çok sevgiler sunuyorum size hepimiz adına. Gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Güzel, büyük bir başarıydı. Biz de sizi takip etmeye, dinlemeye devam edeceğiz diyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun.